Bu bir abaküs ve bu abaküsü kullanarak sayıları gösterebiliriz. Evet. Aslında bununla toplamada yapabileceğimizi düşünüyorum. Sen ne dersin? Zaman kazanabiliriz. Daha denemediğim için olur mu bilmiyorum ama olabilir gibi geldi. Bunun için buradayız. Denemek eğlencelidir. Peki sorun nedir? Ne yapmak istiyorsun? Basit olması için tek basamaklı sayılarla başlayalım. Tamam. Mesela 7 artı 5. 7 artı 5. Tamam evet bir bakalım. E şimdi sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi buna ekliyorum. 1, 2, 3. Tamam, duralım. Evet, 7 artı 3, 10 eder. Evet, ve 10. İşte bu boncukla gösterebilirim onu. Peki. Evet, bu 10. Ve sen benden 7'ye 5 eklememi istemiştin değil mi? Ben size şu ana kadar sadece 3 ekledim. Doğru. Yani 4. ve 5. boncuğu da eklemem gerekiyor. Ve böylece 10 artı 2'den 12'yi bulmuş oluyorum. Hmm, şimdi anladım. Bu eldeli toplama gibi bir şey öyle değil mi? Evet evet evet tam da öyle. Aslında burada olan şey şu. 7 ile başladım. 3 tane daha ekleyince bu sütundaki boncukları bitirmiş oldum. Ve bu, bu 10 boncuğu bir sonraki sütunda tek bir boncukla gösterdim. Tamam mı? Buradaki onu bitti ve bu 10'u şu kırmızı boncukla gösteriyorum, İşte böyle. Toplama işlemini düşündüğümüz zaman bir basamakta ancak 9'a kadar gidebilirsin. Sıfırdan başlarsın ve 9'a kadar tüm sayıları kullanabilirsin. Yani tek bir basamakta 10'u gösteremezsin. Geleneksel matematik böyledir. Bundan dolayı 10'u göstermek için ikinci basamağı da kullanmamız gerek. İşte 10, bu şekilde gösterebiliriz. Peki bu şekilde devam eder mi? Yani diğer tüm basamaklar için de bu doğru mu? Tabii ki, aynen öyle. Hemen iki basamaklı bir sayı düşün mesela. Bir basamaklı sayılar için yaptığımız şeyi anladım. Ama iki basamaklı sayılarla da bir örnek yapalım. Mesela 23 artı 77. Tamam. 23 bu 20 değil mi? Bu da 3. Gördün mü? 23. Şimdi buna 77 eklememiz gerekiyor. Evet düşünelim. 23 artı 77. İstersen önce 7'yi ekleyerek işe başlayayım. Olur ne tamam. Tamam evet. O zaman ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 tane oldu. Bu mavi boncukların hepsini bir kırmızı boncukla gösterebilirim bu şekilde değil mi? Şu ana kadar 7 ekledim. Şimdi de buna 70 daha eklemem gerekiyor. Çünkü 77 ile toplayacaktık. 7 eklediğim için geriye 70 kaldı. 70 ekliyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70 Bunları bu şekilde bırakabilirim ya da daha önce yaptığımız gibi tüm bu kırmızı boncukları bu boncuklardan biriyle gösterebilirim. Bu da yüz. Yüzü bu şekilde gösterebiliyoruz demek. Evet aslında çok kolaymış. Evet bir sıfır sıfır. İşte şimdi anladım.